Herkese selamlar. Ben Astrolog Arif Aydın. Bugün yine size Satürn'le alakalı yaptığımız bölümlerin devamı niteliğinde Satürn'ün 5. evden geçişi transiti ile alakalı bilgiler vermeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz Satürn 5. ev transiti. Hoş geldiniz. Kanalımı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için ve güzel bilgileri de Etrafınızdaki insanlarla paylaştığınız için şimdiden sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar zodyakta 5. evin konularını zaten bu videoları izliyorsanız biliyorsunuzdur. Çocuk yapmak, aşk, bir yıldan kısa süreli aşklar özellikle. Yine aynı şekilde borsa oynamak, şans, şansla alakalı konular. Yine 5. evin yöneticisine baktığımız zaman işte Aslan Burcu oluyor ve onun yöneticisi... Güneş oluyor. Dolayısıyla da tiyatro, sahne ya da buna benzer artistik alanlarda bir faaliyetler göstermek olarak nitelendirilebilir. Yani bu tarz bir hayat alanı olarak nitelendirilebilir. Malumunuz Satürn'de girdiği yeri kısıtlıyordu ve orada bir sınava tabi tutuyordu. İnsanları o alandaki idrak kapasitelerini geliştiriyordu. İşte tam bu noktada Satürn iş başında oluyor. Ve gelin bakalım bu Satürn bu beşinci eve girdiğinde ne gibi etkiler yapıyor? Bunlardan bahsedelim. Satürn'ün 5. evdeki transiti daha önceki ateş grubu evdeki e, yani ateş grubundan kastımızı biliyorsunuz koç, aslan ve yay burçları 1. ev transitine biraz benziyor arkadaşlar. Çünkü 1. evde ne vardı? Ben vardı. Yani koç, ego enerjisi vardı. Pardon ego değil, id enerji yani daha çok dürtüsel impuls şeklinde bir enerji vardı ve bir ben enerjisi vardı. Size anlatmıştım. Astrolojide, psikolojik astrolojide koç ID'yi temsil eder, aslan Ego'yu temsil eder ve yayda süper Ego'yu temsil ediyor değerli arkadaşlar. ve Dolayısıyla da aynı ateş burçlarındakine benzer bir nitelik gösteriyor. Bu kişinin kendisine daha ciddi yaklaşma zamanı olduğu, yani kişinin kendisiyle alakalı canlılık ve enerjisinin olduğu bir alan ve dolayısıyla da satürn oraya girdiği zaman canlılıkla ilgili ve e, enerji ile ilgili bazı düşüklüklere sebep oluyor. 5. ev aslan ve güneş ile ilgili olduğu için bu transit kişinin neşesini, spontanlığını ve iyi halini belirgin derecede etkiler. Bazı insanlar bu dönem süresince hiç eğlenemediklerinden şikayet ederler. Neden? Çünkü Artistlik, tiyatro ya da işte sinema buna benzer konularla 5. ev e, alakalı olduğu için bir nevi eğlence de evidir. Dolayısıyla Satürn 5'ten geçerken o kişiler eğlenemiyor arkadaşlar. Ve bunu söyleyenler varmış Stefan'ın aldığı notlara göre. Sevilmediklerini ve takdir edilmediklerini hissettiklerini söylüyorlar. Çünkü neden? Orada 5. bir ev var ve Hastanın evi aslanın ihtiyaçları var ve o ihtiyaçlarından bir tanesi takdir edilmek ve o ihtiyacın karşılanmadığını ifade ediyor. Baktığımız zaman arkadaşlar yine orada bu transitin anlamlarından bir tanesi de yaşamın her alanında yani fiziksel ve cinsel enerjimiz yani aşkla alakalı konular ve yaratıcı gücün tüm diğer şekillendirdiği canlılığımızı nasıl kullandığımızı fark etmemize yönelik olduğu için burada kavradığımız bazı duyguların sebeplerini arkadaşlar anlayabiliriz. Sanki daha önce hissetmediğimiz her çeşit engelleme ve baskılamayı birdenbire deneyimlemeye başlayabiliyoruz. Çünkü yani vur patlasın çal oynasın bir ev var. Zevk almak istediğiniz, hayatı yaşamak istediğiniz ya da benliğinizi hissettiğiniz bir ev var ve oraya Satürn geldiğinde ne oluyor? Ciddi bir sorun oluyor. Daha ziyade bu dönemde yaratıcı güçlerimizin ve sevgi doğamızın ifadesine karışan ve enerjimizi tüketen alışkanlık haline gelmiş engeller ve korkularımızla bir noktada yüzleşiyoruz. Zaten Satürn orada o alanın gölge yanlarına bizi yüzleştirip o alanda bizi Dengeye getirmeye çalışıyor. Kısaca kendimizi cansız yaratıcı açıdan şaşkın veya sevmeyip sevilmeyen olarak hissetmemize neden oluyor. İşte burada e, hani sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz diyorsun ya. İşte orada biraz sevdiğin şeyler elinden, elinden çıkıyor ki ne bileyim sevgilinden ayrılıyorsun falan ondan sonra onun kıymetini anlıyorsun. Sevilmeyen olarak hissetmemizi sebep olan korku ve alışkanlıklarla yüzleşme zamanı. Kendimizi ifade etme şeklimiz bir derinlik verme zamandır ve dramatik gösteriler ve boş şovlar yerine sorumlu ve disiplinli hareketler yoluyla başkaları üzerinden derin etki yaratmaya çalışmamız gereken bir dönemdir. Çünkü orada ne yapıyoruz derin etki yani duruşunla görüşünle yani fikirlerine ve aynı zamanda davranışlarınla da diyebiliriz ki orada e, hani artistik yapmak ya da boş şovlar sergilemek değil de içi dolu bir davranış kalıbına belki hayata sokman gerekiyor. Çünkü insanlar yaptıkları etikleri davranışların sorumluluğunu pek almak istemezler. Ve burada da e, daha çok hani içi boş artistlikler yerine değerli arkadaşlar daha disiplinli, daha karşı tarafta derin etkiler yaratan Onların iç dünyasına hitap edebilecek şovlar yapmak lazım. Çünkü e, yüzeysel durumlar artık hani Satürn oraya girdiği zaman ne oluyor? Yeterli bir enstantane yaratmıyor. Ve orada da sizin o derin alanına, insanların belki de ruhuna hitap eden, metafizik yapısına hitap eden oyunlar oynamanız gerekiyor. Ya da tiyatrolar sergilemeniz gerekiyor ya da sinema oyunculuğu yapmanız gerekiyor. Eğer ki bu alanda faaliyet gösteriyorsanız. Satürn'ün bu dönem esnasındaki baskısının sizi size geri atarak aşka ve yaratıcılığa ait ihtiyaçlarınızı dış dünyadan karşılamak yerine kendi kaynaklarınızı geliştirmeye yöneltmeye etkisi vardır. Hani bir şey var ya aşk. Nerede aşk? Aşk içimizde. Hatta bir tane söz vardı. Sendeki bu güzellik beş para etmez, bendeki bu aşk olmasa diyorsun. Neden böyle diyorsun? Çünkü arkadaşlar insan önce aşık olur. Aşk müthiş bir duygudur. Ve bak size burada bu konuyla alakalı enteresan bir şey anlatayım. 3 kişinin burcu olmaz arkadaşlar. Bir tanesi delinin burcu olmaz deli. Yani biyolojik anlamda deli. Ondan sonra kimin burcu olmaz? Uyuşturucu kullananların burcu olmaz. Çünkü onlar iradelerini kullanamıyorlar. Ve üçüncü olarak da aşık olan kimsenin burcu olmaz. Çünkü insanların aşık oldukları formatta yani aşık olduğunuz dönemde beyniniz serotonin, dopamin gibi olanüstü bir takım sıvılar salgılıyor ve bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum var. 2 yıl 56 gün mü? Öyle bir şey var. Yani 2 yıl 6 ay 25 günde olabilir. Onun etkisinden kurtulamıyorsunuz. Ve kişinin burcuna göre mesela bir akrepte 7,5-8 yıl sürebilir. İşte bir koç pek aşık olmaz. Oğlakta zaten aşk denilen hadise pek olmaz. Tabii ki bunlar sadece burçlar olarak değil. Doğum haritasına göre, yerleşimine göre de değişir ama yani demek istediğim İnsan aşık olduğunda burcunun çok üzerinde çok farklı özellikler sergileyebilir. Tamam mı? Çünkü insanın başına aşık olma işi neden geliyor biliyor musunuz? Mevcut durumu, kalıpları, sınırları aş diye geliyor. Kır diye geliyor. Ve aşık olmak bir lütfu ilahidir. Dolayısıyla insan önce aşık olur. Sonra aşk denilen duygusunun, duygunun kendisine talip olursun level olarak. Yani önce aşık oldun, sonra baktın ki bu duygu aslında benim içimde. Sonra bakarsın meğer aşk benmişim. Bak bu çok önemli. Önce aşık olursun, sonra o kişiden o duyguyu kopartırsın ve o duyguyu o kişiden kopardığın zaman aşk denilen duygunun kendisine talip olursun. Sonra da bakarsın içine, Meğersem aşk benmişim. Meğersem aşk benim içimdeki Allah'mış. Meğersem aşk her yerdeymiş. Meğersem Allah herkeste cilvelerini gösteriyormuş. Bende de onlarda da. Ve ben onlara baktığımda hissettiğim şey aslında benim kendi içimdeki ilahi bir lütuf mekanizmasının bir ne diyelim cilveleri, güzellikleri, şuaları, ışıltıları imiş diyebiliriz. Dolayısıyla da arkadaşlar bu dönemde Diyelim ki aşık oldunuz, aşık olduğunuz kişiden o duyguyu kopardığınızda o duyguyu aslında kendi içinizde deneyimliyorsunuz ve aslında o duygunun sizin dışınızda olmadığını fark ediyorsunuz. İşte arkadaşlar Satürn'ün bu dönem esnasındaki baskısının size geri atarak yani bir nevi sizi geri çekiyor. Aşka ve yaratıcılığa ait ihtiyaçlarınızı dış dünyada karşılamak yerine yani karşınızdaki partnerde karşılamak yerine kendi iç kaynaklarınıza geliştirmeye yönelik etkisini sağlıyor 5. evde ve bu çok önemli bir etki. Ancak sevilmeme ve yalnızlık hissi eşiniz, çocuğunuz, sevgiliniz ve başkalarına olan ilgi ya da onlardan ilgi aramaya siz bilinçsiz olarak sevk edebilir. Böylece genellikle farkına varmadan çok fazla talepkar hale gelebilirsiniz. Çünkü sevildiğinizi hissetmeme durumu oluyor arkadaşlar. Ve aslında daha yakın olmak istediğiniz bu insanları sizden uzaklaştırıyor. Niye? Çünkü siz diyorsunuz ki bana ilgi göster, benimle ilgilen, benimle sev. Bu karşı tarafa itici olarak geliyor. Ama karşı tarafın sizdeki bir cevhere ilgisi varsa ve siz o cevheri ona üslubunca sunabiliyorsanız, ona biraz böyle havucu gösterip kendinizi çekiyorsanız, biraz oyunculuk yapıyorsanız, birazcık işte merak ettiriyorsanız, hafiften böyle kıskandırıyorsanız filan ne olacaktır? O zaman onun ilgisini kendinize çekeceksinizdir. Ama gidip birisine hani beni sevdirmek biraz itici olabiliyor. Ve ee, dolayısıyla da bu insanlar sizden uzaklaşıyor. Ve sonuçta reddedilmişlik duygusuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ve bu çok önemli. Terk edilmek, reddedilmek. Bunlar aslında şöyle de olabiliyor arkadaşlar. Çocukluğunuzda, annenizle olan ilişkinizde Sevgi alışverişinizde kızlar için babaları e, arasında bir problem oluyor ve e, işte babanız sizi terk ediyor ya da terk ettiğine inanıyorsunuz ya da anneniz sizi terk ettiğine inanıyorsunuz ya da işte bir şey oluyor ve orada bir gürültüyü görüyorsunuz ve o anki yorumlama bilinçaltınız o şekilde ve o anne sevgisini istiyorsunuz ve Gelip gelip sizi terk edecek insanlara doğru bilinçaltınız sizi çekmeye başlıyor. İşte bunun gibi durumlar da oluyor insanların hayatlarında ve işte oradaki Satürn o aşk algısını, o sevgi algısını, bilinçaltındaki o bağımlılığı, aslında anneyle yaşadığın o problemi, senin insanlarla yaşamaman için seni o insanlardan koparıp, kendi içindeki duyguya yönlendirip o alanda idrak yaşamanı bir manada sağlıyor arkadaşlar. Ancak eğer kişi sorumlu bir dürüstlük, görev ve çaba yoluyla derin sevgi, sadakat duygularını ifade edebilirse bu dönem derin bir tatmin dönemi de olabiliyor. Çünkü sorumluluk getiriyor orada Satürn. Kendi içindeki meseleyi çözdüğünde zaten başkasından aşk gerek kalmıyor. O seni sevmeye başlıyor ve sen de ona dürüst, sadakat ve gerekli şeyleri gösterdiğinde ciddi anlamda sen de bu durumu pozitife çevirebildiğini söylüyor ya da düşünüyor Stefan. Bu yapılabilir mi? Evet yapılabilir ama kolay bir şey değil. Bunun tarz konularda arkadaşlar profesyonel destek almanızı tavsiye ederim. Benden astroloji danışmanlığı alabilirsiniz. Bu videonun altında WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde daha büyük problemleriniz varsa psikolog dostlarımıza, arkadaşlarımıza da yönlendirebiliriz. Ama netice itibariyle kendi içinizdeki aşk meselesi çok önemli bir mesele. Bu dünya aşk üzerine, bu dünya sevgi üzerine kurulu. Zaten hayatınızın mutluluk mevzusunun yüzde 50'si aşk, yüzde para diyebiliriz yani. Hani tabii başka şeyler de olabiliyor. Allah hepimize öncelikle sağlık versin. Ama hani bugün bunu dinliyorsan mutlaka hayatında aşkla ilgili konular yüksek bir ihtimalle vardır. Evet derin bir tatmin duygusu yaratıyor. Bu şekilde o sorumluluğu aldığımız zaman, sadakata aldığımız zaman. Çünkü eğer sorumluluk duygusuyla desteklenmiyorsa bu sevgi aşk, bu dünyada gerçek bir sevgi olmayacağını anlar. Çünkü gelip geçici ya da işte kendini değerli hissedemediğin bir sevgi türü olur. Kişinin başkalarına sevgisini ifade etmedeki şekli daha babacan ve koruyucu hale gelir. Çünkü oradaki satürn oğlak enerjisi verecektir oraya. Dolayısıyla biraz ve babacan yaşça ilerlemiş gibi bir hava katacaktır. Böyle duygular özellikle çocuklara olan yaklaşımda daha da kuvvetleniyor. Çünkü baba çocuğa orada senin babacan bir yaklaşımın özgüven pompalıyor. Çünkü bu dönem çocukların gerçek ihtiyaçları ve onlara karşı daha derin görevleri ile ilgilenme zamanı. Kişi bu dönemde Satürn'yen tipteki insanlara çekim duyabilir. Çünkü böyle insanlar da kendisinde o sırada eksikliğini hissettiği bir çeşit duygusal dengenin varlığını algılar. Özellikle kovalar işte oğlaklar. Ama hangi oğlak, hangi kova? Deskendantı kova olan, Deskendantı oğlak olanlar, yani yedinci evlere. Onların daha çok böyle evlilik için aradığı insanlar babacan olgun insanlardır. Çünkü onların biraz da kendilerini e, zapt edecek insanlara ihtiyaçları vardır. Mesela bir kovanı zapt edecek derken şefkat gösterip kendisini yargılamayacak. O yüzden de onlar genellikle 7. ev kombinasyonları böyle olabiliyor. Bu durum daha yaşlı bir kişiye ya da Satürn veya oğlak ifadeli bir kişiye yakınlaşma şeklini alabilir. Ve yine bir Gandalfa ya da işte bir Akşemseddin ah tarzı bir akıl hocası ya da etkilendiğiniz birileri bir Hazrettin, Nasrettin olabilir yani bu dönemde. Satürnyen bir insanın mesafeli, soğuk ve gerçekçi tavırları bu dönemde çekici gelebilir. Çünkü kişi... Duygusal ihtiyaçlarını tatmin edebilmek için daha mesafeli, objektif olmayı yavaş yavaş öğrenmektedir. Bazı vakalarda arkadaşlar diyor Stefan ki bu hakikaten yani bizim doğum haritası analizi yaptığımız, danışanlarımızla yaptığımız görüşmelerde de 5. evinde Satürn transiti alan kişiyi yalnız ikisinden ve derin sorumlu sevgi eksikliği ile yüzleşmekten kurtulmak için başkalarının çoğu kez bilinçsiz bir şekilde aşık olduğunu umarak kullanmaya eğilimli de arkadaşlar yani burada biraz şey ilişkisi de giriyor narsist ve empat kişi ilişkisine de giriyor özellikle işte bu, bu durumda hani bilinçsizce çünkü ona doğru bir çekilme var ya da karşı tarafın size çekilmesi var ya da işte aşık olduğunu zannediyorsunuz birini size ama aslında değil Burada sizi yüzleştirmesi gereken ve dengeye getirmesi gereken bir alan oluşuyor. Aşk ve sevgi konusuyla alakalı Satürn'ün 5. ev transitinde. Bu dönemde bir şeyler yaratmak için hissedilen zorlayıcı bir iç baskı size yaratıcı çalışma alışkanlıklarınızı disipline etmeniz ve yaratıcı enerjinizi Akabileceği bir kanal açmak için, daha fazla çabalamanız için sizi zorlar arkadaşlar. Neden? Çünkü 5. ev sizin yaratıcılık. Yani yaratıcılık dediğimiz şey sanatsal faaliyet. Bir insanın sanatsal faaliyete geçebilmesi için Venüs yani enerjiye, Neptün yani enerjiye çevirmesi lazım. Ve onu 5. evden açığa çıkarması lazım. Çünkü yani o da hani o ilhamın oradan çıkma durumunu gösteriyor. Bu da nasıl olacak? Zorlayacak sizi. Nasıl olacak? Aşık olacaksın, acı çekeceksin. Acı, acı, acı. Acı olmadan tatlı olmuyor ve oradaki ilhamlara, bestelere, şarkılara, sözlere sen bir masarlık oluyorsun. Eğer bu yaratıcı sanatlar alanında bir şeyler başarma tutkunuz varsa kendiniz düzenli bir çalışma programına sokmak için geçici ilhamlar yerine tutarlı çabalama ve düzenlemelerle daha güven, daha fazla e, bilgi ve ilhama masar olabilirsiniz. Ya da olduğunuz bu ilhamlar, aldığınız bu ilhamları planlayıp, şekle şemale sokup, işte şiir mi yazacaksın, bestemi mi yapacaksın, şarkımı mı yapacaksın, sinem oyunculuğu mu yapacaksın, bu alanda realiteyle kavuşturman gerekiyor. Tamam mı? Sonuçta başarabileceğiniz yaratıcı hareketlerin doğrudan sizden yayılmak yerine sizin kendinizden, kanalınızla açığa çıktığı yani sizin kanalınızla açığa çıktığı zamana bu Satürn transitenin 5. evde olduğu zamana denk geliyor. Az önce anlattığım gibi. Bunun sizden açığa çıkması lazım. Eğer karmanız bir şey yaratmakta yaratıcı kuvvetlerin bizim kanalımızla kendilerini ifade etmelerine izin vermek için düzenli çaba göstermemiz gerektiğini anlayabiliriz. Yani burada düzenli çaba şuraya gösterebiliriz. Siz o ilhamlara masal olursunuz, hamdım, yandım, piştim dersiniz Mevlana gibi. İşte ham, hamdınız, yandınız <gülüyor> ama o ilhamlar, o konuşmalar, o şeyler kafanıza, yani kalbinize gelir ama onlara geldiği zaman onları planlamanız, onları kaydetmeniz lazım ki satürnyen enerji burada devreye giriyor aslında. Çünkü satürn ilhamdı falan filan böyle işte aya yere basmayan şeyler sevmez arkadaşlar. Ancak bunu başarmak bundan dolayı da kolay değil. E, bu dönemde güvensiz olduğumuz için vazgeçmeye yatkın veya başaramamaktan korkar hale gelebiliriz. Orada bir özgüven eksikliğine sebep olabilir. İşte sevdiğimizden reddedilmek falan. Ya da işte bunu aklına bir sürü şey gelir ama hiçbir şey kaydedemezsin gibi. Kendimizi çok ciddiye alma eğiliminde olduğumuz için yaşamı da tüm yönleriyle ciddiye alma eğiliminde oluruz. Bu nedenle usta yazarların ve sanatçıların bile dikkate değer derecede cesaret heveslerinin kırıldığı yaratıcılığın engellenme dönemidir. Ancak eğer ilhamın sıradan bir şey olup çalışmanın sıradan bir şey olmadığını ve %95 yaratıcılığın aslında ciddi çalışma olduğunu anlarsak ki bakın bu çok önemli bir durum. Bu dönem özgüvenimizin ve yaratıcı ifade metotlarımızın sağlamlaştığı bir dönem olabilir. Evet bu çok önemli. Yani insanlar çalışırlar. Belli bir plan dahilinde her gün klişe işleri yapabilir. Bir fabrikaya gidersin çalışırsın. Ama asıl yaratıcılık o fabrikayı yapanda ya da o ürün üretimini üretilebilir hale getirmekte. O ilk bulguyu yapanda, ilk keşfi yapan. Çok önemli. Çünkü sen o keşfi yaptığın zaman işi de plana soktun mu iş tıkır tıkır gider. Ama işi planlamaya sokmadan önce senin o yaratıcılıkla o iş fikrini bir hayata sokman lazım ki asıl işin %95'i diyor. E, Stefan mesele diyor bu diyor. E, yazar var bir tane Henry Miller günlüğünde arkadaşlar bir konuya girmiş ve şöyle demiş yaratamadığında çalış yani yaratıcılık Burada yaratmak Allah'a mahsus. Bunu size söyleyeyim. Şimdi İngilizce'de yaratmayla alakalı iki tane ifade var. Biri create, diğeri de constitute. Bizim buradaki e, mesele constituted olan yani mevcut yaratılmışlardan ikinci, üçüncül bir e, özellik oluşturabiliyorsun ya da ilhama masar olaraktan bir yaratıcılık da meydana geliyor ki Allah'ın yaratıcılığı da senin üzerinden akıyor. Bu ne demek? Allah Boeing 747 uçak yaratmıyor. Allah çiçekleri yaratıyor, böcekleri yaratıyor, ağaçları yaratıyor, havayı suyu yaratıyor. Ancak senin üzerinden yaratımına devam ediyor. Sen bilgini geliştiriyorsun, ilmini geliştiriyorsun... Demir çıkartıyorsun, hesaplıyorsun, kitaplıyorsun, madenleri birleştiriyorsun, elektronikleri yapıyorsun ve en sonunda bir Boeing 747 uçak yapıyorsun. Ve bu Allah'ın yaratımı senin üzerinden ikincil olarak yaratımı devam ediyor. İşte senin oradaki yaratım enerjisini senden açığa çıkması için o uçağın bir takım unsurlarını sanmam. Sen bir araya getiriyor olabilirsin ama asıl uçak fikri, asıl şey yaratıcılığın e, olduğu yer burası. Eğer diyor burada sen yaratıcılığın çalışamaz, çalıştıramazsan diyor. Kendin çalışacaksın diyor. Yani yaratıcılığı çalışmış bir yerde gidip fabrikasında işçi olarak çalışabilirsin diyor. Yani yaratmadığında çalış. Yaratamadığında çalış diyor. Yazar William Flunker'ın da şöyle bir sözü varmış. Ne zaman yazılarını yazdığı sorulduğunda arkadaşlar sadece canım istediğinde ve her sabah canım ister demiş. Bak bu çok önemli. Yani bir yazar var. Yazılarınız diyor ne zaman yazıyorsunuz ya da ne olduğunda yazıyorsunuz. Yani nereden esinleniyor falan. O da diyor ki ben sadece diyor canımın istediğinde yazıyorum. Ne kadar güzel bir şey diyor. Canımın istediğinde yazıyor. Ama diyor her sabah da diyor canım ister diyor. İşte bu oradaki ilhamda satürnyen enerjiyi kullanmak. Yani bir nevi Neptün'ün oğlakta olması gibi demesek de hemen hemen o civarlara doğru şey yapıyor. Evet. Beşinci ev aynı zamanda oyun, oyunlar hobiler ve eğlence evi olduğuna göre Satürn'ün bu evden geçişi, yaşamın bu alanlarında da etkileyecek ve sizi gerekli gereksiz ciddi yapacak. Bu dönemde aşırı çalışmak sık görülen bir durumdur. Çünkü kişinin eğlenmek için kendine zaman ayırması zordur. Evet. Kişinin eğlenmek için kendine zaman ayırması zordur. Kişi tatile çıksa bile Aklı ciddi düşüncelerle meşgul olduğu için rahatlayamayacağını fark eder. Neden? Yani siz eğer kafanızdaki düşünceyi bir yere koymazsanız bir trans, transatlantik gezisi yaparsınız. Mesela çıktınız Akdeniz'den, gittiğiniz Avustralya'ya. O düşünce sizle beraber oraya, oraya gelecektir. Bazı ruhsal, psikolojik sorunlar için arkadaşlar deniz aşırı e, seyahat tavsiye edilir. Deniz aşırı seyahat tavsiye edildiğinde ee, sizin size ait olmayan enerjiler bir önceki kara kıyısında kalıyor. Size de böyle ufak bir metafizik bilgi vereyim, ama bu konulara çok girmiyorum. Bazı vakalarda daha önceleri hobi olan bir uğraşı daha devamlı hale getirebilirsiniz. Yani siz kendiniz bir hobi edinmişsinizdir. Mesela işte, işte astroloji hobi olarak ediniyorsunuz ve sonunda astrologluk yapıyorsunuz ya da işte e, bilgisayar alıyorsunuz hobi olarak bir şey birkaç bir şey yapıyormuşsunuz bir bakmışsınız o kadar geliştirmişsiniz ki kendinizi Bilgisayarcı olmuşsunuz. Ya da işte sanatsal bir faaliyet yapayım diyorsunuz. Onun dükkanını açıyorsunuz. Mesela işte ahşap boyama teknikleri e, şeyleri vardır. O ahşap boyamalarla yaparken yaparken kendim için yapıyorum derken öyle bir yapmaya başlıyorsun ki artık satmaya başlıyorsun gibi. Önceleri hobi devamlı hale gelir ve çoğu zaman düzenli yapısal iş haline dönüşebilir. Bu dönemde başka bir bakış açısına 5. evi ve 6. evden itibaren 12. ev olarak ele aldığımızda Ulaşırız. Dolayısıyla da kişinin o güne kadar olan çalışmaları ve görevlerini ne derece yerine getirebildiği ve sonradan hissettiği derin bir tatmin duygusu ve düzenli bir yaratıcı enerji akışı olarak ya da kişinin çabalamadan elde edemediklerini telafi etmek için abes bir girişim olan israf veya kumar olarak ifade bulunur. Yani burada e, kumar oynamak, borsa oynamak da bu 5. evin işlerinden arkadaşlar. Dolayısıyla da israf veya kumar olarak ele alınan bir e, durumu Satürn burada ne yapıyor? Engelliyor ya da sizi batırarakten o alanın e, evrene hizmet etmeyen kısmından sizi uzaklaştırmaya da çalışıyor olabilir. Evet değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere Satürn'ün 5. ev transiti'nin çok büyük derinliklerini anlattım. Umarım anlattıklarımdan memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldıysanız beğen butonuna basabilirsiniz. Kalmadıysanız gidip başka kanalları da dinleyebilirsiniz. Belki orada benden daha iyi anlatan da vardır. Evet, el elden üstündür. Her zaman şu kişiden korkacaksınız. Ben en iyisiyim, ben e, bilirim diyenden. Çünkü astroloji o kadar derin bir, bir derya ki astrolojide yani şunu yapamazsınız. Ben astroloji başından başlarım sonuna kadar A'dan Z'yi biliyorum. Böyle bir şey yok. Çünkü astroloji arkadaşlar matematik gibi bir şey. Hani bazen şu ifadeler oluyor işte İslamiye astroloji öyle bir tanım yok arkadaşlar. Astroloji bir malzeme yani malzeme derken mesela matematik gibi düşünün bir kadim ilim. Matematik matematiğin Müslümanı Hristiyanı var mı? Yok astroloji de böyle bir şey aslında. Ama tarih boyunca Müslüman astrologlar çıkmış ve astrolojiye çok ciddi merak salmışlar ve astrolojiyle ilgilenmişler. Hatta Arap noktaları işte Bironi gibi birçok Ebu Maşer gibi birçok kişinin bulguları ve bilgileri vardır. İşte bu yüzden de arkadaşlar hatta Pitolemi vardır, Tetrabiblos vardır kitap. Bunlar hep yine Hristiyan alimlerin yazdıkları kitaplar da var ile alakalı. Astroloji kimsenin tek elinde değil. Astrolojide arkadaşlar gerçekten çok derin bir derya var ve bu derin deryaya sizlerle kendi ilmimiz yettiğince paylaşmayı ve anlatmaya çalışıyoruz. Doğum haritası analizi almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. Astroloji eğitimlerimiz daha derin ve daha farklı. O konularda da bilgi almak için bu videonun altındaki WhatsApp hattımız yazılı. Oradan bilgi alabilirsiniz. Herkese güzel ve bol astrolojili Günler diliyorum. Ha, bir de sonraki bölümde ne olacak? Sonraki bölümde tabii ki Satürn'ün altıncı evdeki transitinden bahsedeceğiz. Altıncı ev neydi? Sağlıktı. Sağlık. Evet Satürn'ün altıncı ev transitine görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.